gençler selamlar ben sevmeyle hoca sevmeyle hoca matematik kanalındasınız. arkadaşlarım metin yayınları modern problemler adlı çalışma kitabının bugün sizlerle birlikte 112, 113 ve 114. sayfalarında bulunan soruları çözeceğiz Yüzde ee, problemleri üniversitedeyim 5. test diyeceğiz arkadaşlarım ve daha sonrasında da ise bölüm değiştireceğiz artık hangi bölüme gideceğiz onu da söyleyeyim ben sana 6. bölümde bölümün ismi ise karışım problemleri olacak Yüzde problemlerini noktalıyoruz yani. Bugün sizlerle 8 tane soru çözeceğiz. Yine biraz kelli felli sorular olacak. Dilerseniz hazırsanız abone olduysanız videoyu beğendiyseniz başlayalım ilk sorumuzdan. Evet. Demiş ki bize. Her katı özdeş olan 3 katlı bir otoparkta. 1, 2 ve 3. katların doluluk oranları sırasıyla %20, %25 ve %75'tir. Doluluk oranları böyleyken. Sonradan gelen araçlar da bu otoparka park edilince birinci, ikinci ve üçüncü katların doluluk oranları sırasıyla yüzde 30, 33 ve yüzde 82 olmuştur. Buna göre sonradan gelen bu araçların yüzde kaçı ikinci parka, ikinci kata park etmiştir diye soruluyor. Şimdi şöyle birinci kat 20K'sı, ikinci katın 25K'sı ve 3 üçüncü katında 75K'sı doluydu arkadaşlarım. Daha sonrasında Sonradan araçlar geliyor bu otoparka birinci ikinci ve üçüncü katlara park ediyorlar ve birinci katın doluluk oranı yüzde 30 oluyor ikinci katın doluluk oranı hatta şöyle diyelim şurası 30k oluyor burası sevgili arkadaşlarım 33k alıyor ve burası da 82k oluyor şimdi Buraya 10K tane araç gelmiştir. Buraya 8K araç gelmiştir. Buraya da sonradan 7K tane araç gelmiştir. Bakın sonradan gelen araçlar şunlar. Peki sonradan kaç K tane araç gelmiş? 10K, 8K, 7K'da 25K araç gelmiş. Kaç tanesi ikinci kata gelmişti? 8K tanesi. Şimdi 25K'da 8K araç ikinci kata geldiyse yüz, yüzde kaçtır? O halde onu bulacağız. Bakın 4 katı 100 ise 4 katı 32'dir. Demek ki %32'si sevgili arkadaşlarım bu gelen araçların ikinci kata park etmişlerdir diyeceğiz. Şimdi devam edelim ikinci sorumuzla. İkinci soruda bir tiyatro salonunda her birinde eşit sayıda koltuk bulunan 10 sıra vardır. Bu tiyatro salonunda gösterilecek bir oyunun bilet satışı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Satışa sunulan biletlerden ilk 5 sırada bulunanların tamamı satılmış arkadaşlarım. Biletler satışa sunuluyor ve ilk 5 sırada bulunan biletlerin tamamı satılıyor. 3. sıra ile 8. sıra arasında satışa sunulan biletlerin %85'i, 5. sıradan 10. sıraya kadar satışa sunulan biletlerin %80'i satılmıştır. Satılan bilet sayısının da 352 olduğu bilgisi verilmiş buna göre. Son 3 sırada satılan toplam bilet sayısı 6. ve 7. sırada satılan toplam bilet sayısından kaç fazladır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Toplam 10 tane sıra vardı biliyorsunuz. Bu 10 sıranın sevgili arkadaşlarım ilk 5 sırada bulunan biletlerin tamamı satılıyor. 3. sırayla 8. sıra arasında satışa sunulan biletlerin demiş ya. 3. sırayla 8. sıra arasında 4. sıra 5. 6. ve 7. sıralar var. Ve burada bulunan biletlerin sevgili arkadaşlarım %85'i satılmış. Şimdi şöyle yapabiliriz biz o halde. Ee, biliyorsunuz ki ilk 5 sıranın tamamı satılmıştı. Yani arkadaşlarım şuradaki biletler %100'ü satılmış. 100K'sı burası da 100K'sı satılmış. Diğerlerini bilmiyoruz ama bunların tamamı %85'i satılmıştı. O halde %85 ise diyelim %85 ise 400'de kaçtır? Çünkü burada 400k var. Toplam 100k, 100k, 100k, 100k tane bilet var burada. 400'de kaçtır diye soralım. E şimdi 100'ün 4 katı 400 ise 85'in 4 katını bulacağız. O da 320 artı e, 20'den 340 yapar. Demek ki şu ikisi 340k'lık bir bilet e, satılmış arkadaşlarım burada. E, yanlış mı yaptık? 300, ayrı 240 ol, olacak. Bakalım bir daha özür dilerim. 4 katı dedik değil mi? 4 katı 340 dedik. 200'ü burada 140 arkadaşlarım özür dilerim. Şurası 140K olacak bu ikisi. Toplamı 340. Pekala. 5. sıradan 10. sıraya kadar satışa sunulan biletlerinde %80'i satılmış. Şimdi 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. sıra var. Öncelikle 5. sıradaki biletlerin tamamının satıldığını biliyoruz. 6. ve 7. sıralarda da 140K'sı var. Şimdi buranın tamamı 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra olduğu için 600k tane bilet vardır. Ve %80'i satılmış. 600k biletin %80'i nedir? 6x 600 kere ya da şöyle diyelim. 600'ün %80'i 480 yapar. 100'ü burada, 140'ı da burada, 240. E 480'di demek ki burası da arkadaşlarım 240k diyeceğiz. 8'i, 9'u ve 10. sıradaki... Biletlerin toplamda 240K'sı satılmış 300K'lık biletlerden. Buna göre son 3 sırada satılan toplam bilet sayısı 240 kaydı 6. ve 7. sırada o da 140 kaydı Bilet sayısından kaç fazladır diye sorulmuş bize. Şimdi o halde satılan bilet sayısının 352 olduğunu da biliyoruz ya. Bakın şurada toplam 340K bilet vardı. 340K bilet vardı. 4, 5, 6, 7'de. Birinci, ikinci ve üçüncüde de 300k bilet var. Onları da unutmayalım lütfen. 300k ve 5, 6, 7'ye kadar saymıştık artık şuraya kadar. 240k da burada var. Hepsini toplayacaksınız. 0, 8, 6, 8, 8 yapar. 880k. Şimdi 880k tane bilet var arkadaşlarım. 880k'sı 352 tane bilete tekabül ediyormuş. Son 3 sırada satılan bilettir. Biletler şundan kaç fazladır diye sorulmuştu. Ne kadar fazla? 100K fazla. O zaman ben şunu soracağım. 880K'sı 325 ise, 352 ise, bak yine yanlış yapıyorduk ha. 352 ise 100K'sı kaçtır diye soracağız. Cevap bu olacak. Yani ben 100 ile 352'yi çarpıp 880'e bölmem gerekiyormuş. Pekala. Şu sıfırla şu 0'ı götürdük. Burada 88'i 4'e böldüm 22 geldi 352'yi 4'e böleceğim şimdi 35'in içerisinde 8 defa Daha sonrasında kalan 3 32'nin içerisinde yine 8 defa 88 oldu 22 ile 88'i sadeleştirdim 4 oldu 4 kere da buradan kaç geldi? 40 geldi Kaç fazlaymış arkadaşlarım? 40 fazlaymış o halde cevabımız da B seçeneği olur diyeceğiz Evet Meşakkatli soruydu Devam ediyorum 3. soruyla bir makbuz var arkadaşlar görselde. Yukarıda bir manavın e, toptancı halinden aldığı karpuzlara ait makbuz görülmekte. Bu makbuzda bazı rakamlar yazar kasadaki bir arızadan dolayı nokta şeklinde çıkmış. Buna göre nokta şeklinde çıkan rakamların toplamı acaba kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi karpuzun adedi 2 liraymış arkadaşlar. Toplam alınan adet ise 60 küsürmüş. 60 küsür bir sayıyla doğal olarak 2'yi çarptığımız zaman burası da 100 küsür çıkmış. Tabi bunu da biliyoruz. 100 küsür çıkacağını da biliyoruz. Eyvallah. KDV'si de %10'muş bakın. Şimdi tutarın KDV'si ne kadar KDV var %10. Bu tutarın KDV'si 12 virgül küsürse %10'u o zaman kendisi şurası 12 ile başlıyordur. Ve toplam tutar demiş bakın. Toplam tutar da 138 virgül bir sayı. Şimdi 120 küsürat bir sayıyla ben 12 küsür sayıyı şu şekilde 12 küsürat sayıyı topladığım takdirde bize şu virgülü buraya koymak zorundayım. Sen de biliyorsun bunu. Bunları topladığımız zaman 138 virgül bir şeyi veriyormuş. Şimdi virgül sıfır diyebiliriz biz buraya. Yani Orası 125 ise mesela biliyorsun ki 125 sayısı 125 virgül sıfıra da eşittir buraya virgül sıfır atmanda hiçbir sakınca yok Sıfırla şunu topladık şuranın aynısını verecek zaten Bakın burada ben buna 2 ekleyince 8 gelmiş demek ki burası kaçmış 128 Yani arkadaşlarım şurası 128 o zaman burası 12 virgül 8 Burası da 12 virgül 8 burası da 8'dir Topladınız bakın 138 lira 80 kuruş geldi Peki ne demişti? Bize nokta şeklinde çıkan rakamların toplamı sorulmuştu. Şuranın da 8 olduğunu söylemiştik. Adet peki? Arkadaşlar onu nasıl bulursunuz? Şöyle. 128'i sevgili arkadaşlarım 2'ye bölersiniz. Bu da bize 64'ü verir. Bakın burası da 4. Nokta şeklinde çıkanlar hangileri? 4, 2, 8, 8, 8, 3 tane 8 olduğu için 24. 2 daha 26. 4 daha 30 yapar sevgili arkadaşlarım. Bir yerde hatamız mı var diye Kontrol etmek istiyorum var Şurası Tabi 4 daha hatalı sırf o yüzden Bakın şurası 128 değil 126 şurası 6 arkadaşlar Yani Tutar 126 olacak Şurası 120 12,8 de gelmiyor Şurası da 6 Pekala Biz baya bir yanlış yapmışız ya o 6 yerine 8 yazarak Baya bir hatamız var Şöyle arkadaşlar tamam Şimdi şurayı da tekrardan düzenlemek istiyorum Bakın şurasına gelmişti 126. Şurası 12,6. Toplarsanız da sevgili arkadaşlarım şöyle 138,6 yapar. 126'yı 2'ye bölerseniz de 63 gelir. Şimdi toplayalım. 3, 2 daha 5, 6 daha 11, 12 daha 23 yapar. Doğru cevabımız da C seçeneği olur diyebiliriz böylelikle. Devam ediyorum 4. sorumla 4. soru için şu kısmı sileceğim. Evet. 32 GB hafızaya sahip olan bir telefonun hafızasının %25'i boş. Şimdi 32'nin çeyreği %25'i nedir? 8 GB'tır. 8 GB'lık kısmı boş arkadaşlar. Tamam. Geriye kalan 32'den 8'i çıkardınız. 24 GB'lık kısmı dolu. Ve diyor ki bana dolu kısmın %25'ine oyun. Şimdi bunun çeyreğine 6 6 GB'ına. Oyun yüklenmiş arkadaşlarım %25'ine. Müzik ve fotoğraf uygulamaları bulunmaktadır. Oyun, müzik ve foto. Tamam. Oyun uygulaması, müzik uygulamasından 256 MB daha az. Ve fotoğraflar uygulamasının ise yarısı kadar yer kaplamakta. Şimdi şöyle diyeceğiz. Oyun X ise, X MB ise, fotoğrafların yarısı kadarmış. O zaman fotoğraflar 2X. Ve müzikten de sevgili arkadaşlarım 256 MB daha az. Yani... O zaman müzik x artı 256 megabayt olacaktır. Fotoğraf uygulamasındaki her fotoğraf 128 megabayt yer kapladığına göre bu uygulamada kaç fotoğraf vardır diye soruluyor. Şimdi öncelikle x megabayt, x megabayt, 2x megabayt daha, 4x megabayt artı 256 megabayt var. 1 GB 1024 megabayt 6 GB nedir bunu bulacağız. Bu da tabii ki. 6 ile 24'ü çarparsanız 144 gelir. 6144 megabayttır diyebiliriz. Böylelikle 4x eşittir diyorum. 6144'ten ben 256'yı çıkaracağım önce. 14'ten 6 çıktı 8. 13'ten 5 çıktı 8. Burada 10'dan 2 çıktı. Yine 8 ve burası da 5. Yani 5888 geliyormuş. 5888 güzel. O zaman x kaçtır? 5'in içinde 1 defa kalan 1, 18'in içerisinde 4 defa kalan 2, 28'in içerisinde 4, 7 defa ve sonuna da sevgili arkadaşlarım 8 aşağı indirdik. Ona da 2 defa dedik. 1472'ymiş arkadaşlar x. Şimdi o zaman fotoğraf uygulaması neydi? 2x'ti. Yani fotoğrafların toplamı 2 x 1472 megabaytmış. Her fotoğrafta ne kadardı 128 megabayttı değil mi? O halde arkadaşlarım ben bunu 128'e bölersem kaç tane fotoğraf olduğunu bulurum. Peki yapmaya çalışalım. Şöyle diyelim ona da. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 64. Daha sonrasında 4'e bölelim arkadaşlar burayı kolay olsun bölmesi 16. Şunu 4'e bölelim 14'ün içerisinde 4 3 defa. Kalan 2 27'nin içerisinde 4 6 defa kalan 3 32'nin içerisinde 8 defa 368'i 16'ya böleceğiz şimdi. Daha sonrasında 4'e böldüm yine 4 geldi. Bunu 4'e böldüm arkadaşlar 9 ve 8'in içerisinde 2 defa var. 92 bölü 4 geldi burası da 92'yi 4'e bölerseniz de 23 gelir. Yani cevabımız Edirne seçeneği olacakmış 112. sayfamızın sonuna geldik. Dördüncü sorumuzda çözdük cevabına E dedik arkadaşlar. Devam ediyorum. 113. sayfamdaki 5. sorumla. Dik dairesel silindir biçimdeki bir ahşap kahverengiyle görünen. Ve her biri bu ahşapla aynı hacme sahip dik dairesel silindir biçimdeki özdeş 3 mum. Şimdi şu e, dairesel silindirin hacmine V diyelim tamamının hacmine. O zaman mumların da hacimleri V olacak. Yani V bu, V bu, V bu. Çünkü ne demiş bak her biri bu ahşapla aynı hacme sahip dik dairesel silindir biçimdeki özdeş 3 mum Pekala bunlar için bunlarla bir süsleme yapılacak Bakın buralar böyle oyulmuş her biri özdeş mumlar Oyulduktan sonra da bu mumlar buralara takılmış Son durumda oluşan süsleme için Ahşabın üst kısmında kalan mumların hacimleri toplamı Ahşabın kalan kısmının hacminin 6 katı yani ahşap oyuluyor ya, o ahşapın kalan kısmından bahsediyor. Şimdi ben şöyle diyeceğim. Bu mumların x kadarı, x kadarlık hacimleri buralara takılmış olsun. E doğal olarak da bu ahşap x, x, x kadar oyulmuştur. Geriye kalan hacmi nedir? V eksi 3x'tir. Şimdi gelin şuraya bakalım. Ahşap, e, bu mumların görünen kısımları. Şimdi x kadarı görünmüyor ya, o zaman burası v eksi x'tir. Burası da v eksi x'tir. Burası da v eksi x'tir. Çünkü ben mumlara v demiştim. O halde sevgili gençler. Bize demiş ki ahşabın üst kısmında kalan mumların hacimleri toplamı yani 3 v eksi 3x. ahşabın kalan kısmının hacminin 6 katı şunun 6 katı eşittir 6 parantezinde v eksi 3x dedik. Buradan 3 v eksi 3x eşittir 6 v eksi 18x yapar 15x eşittir 3 v gelir ve böylelikle v eşittir 5x diyebiliriz bakın v 5x ise eğer, Şurada 5x'i yazarsam 5 xten x çıktı bak burası 4x e Bir mum demek ki e, toplamda 5x mumların yüzde kaçı ahşap içinde kalmıştır? 5x'in x'i içeride kalmış o zaman yüzde kaçıdır diye soracağız 5'in 20 katıysa o zaman buradaki 1'in de 20 katı 20'dir yüzde %20'si içeride kalmıştır hangi şıkta verilmiş 20? A seçeneğinde verilmiş arkadaşlarım. Doğru cevabımız A olacaktı dedik. Altta soru yok. Sağ üst taraftaki 6. sorumuzdayız. Bir oto lastikçi 140'ar adet 1. 2. ve 3. kalitede lastik alıyor. 140 tane 1. kalite, 140 tane 2. kalite ve 140 tane 3. kalite lastik alıyor. 1. kalite lastikleri 2. kalitelilere göre %40 fazla fiyata. 2. kalite lastikleri 3. kalite lastiklere göre %30 daha fazla fiyata satmakta. Lastikçi ikinci kalite lastiklerin tamamını satıp bitirmiş. Şimdi birinci kalite diyelim. İkinci kalite ve üçüncü kalite diyelim. Şimdi diyor ki birinci kalite lastikleri ikinci kalitelilere göre %40 fazla fiyata satmış. Şimdi o halde ben buna 100k dersem arkadaşlarım bunu 140k'ya satıyorum. %40 daha fazla fiyata satıyorsam eğer. İkinci kalite lastikleri, üçüncü kalite lastiklere göre %30 daha fazla fiyata satmakta. Yani ben buna x dersem şimdi, x'in %30 fazlası 13 10'udur. Bu da arkadaşlar bize ikinci kalite lastiklerin fiyatını verecektir. Yani 13x eşittir, 100 değil 1000k diyelim, x eşittir 1000k bölü 13 olacaktır. 1000k bölü 13 fiyata satıyormuş. Yani x gördüğüm yere artık ben tamamı k cinsinden olsun diye 1000k bölü 13 yazabilirim. Peki, buraya kadar her şeyimiz tamam. Şunu nasıl hesapladığımızı anladınız. Şimdi devam edelim. Diyor ki bana, lastikçi ikinci kalite lastiklerin tamamını satıp bitirmiş. Lastikçinin ikinci kalite lastiklerin satışından elde ettiği gelir, birinci kalite lastiklerin satışından elde ettiği gelirin iki katı, üçüncü kalite lastiklerin satışından elde ettiği gelirin yedi katıdır. Buna göre lastikçinin elinde kaç lastik kalmıştır diye soruluyor. Peki çözeriz. Sıkıntı yok. Şimdi şunun tamamını satıp bitirmişti. Buradan elde ettiği gelir nedir? 140 çarpı 100K'dır. Aynen öyle. Şimdi diyor ki ikinci kalite lastiklerden elde ettiği gelir, birinci kalite lastiklerin satışından elde ettiği gelirin iki katıydı. O halde arkadaşlar 140K fiyata satıyor bunu. Kaç tane satması lazım ki 2 ile çarpıldığı zaman şuna eşit olsun. Tamam bak. 140 çarpı 100k eşittir. 140k çarpı 2x diyebilirim. Şununla şunun yerini değiştirdim. Tamam mı? 140'lar gitti. K'lar gitti. Böylelikle 2x eşittir. 100 ise x eşittir 50'dir. Yani şundan 50 tane satılmış birinci kaliteden. Şimdi geçtim ikinci kalite. 140 çarpı 100k eşittir. Şundan elde edilen gelirin 7 katıydı. Unutmayın. 7 çarpı Y tane de ondan satılsın. Y çarpı 1000K bölü 13 dediniz. Şimdi şu 100K'ya böldüm. 100K'ya böldüm. 10 geldi buradan. 10'a böldüm. Şuradan bir sıfır gitti. 7'ye böldüm. 1. 7'ye böldüm. 2 2 kere 13 26 yapar eşittir ya. Yani buradan da 26 tane satılmış. Şimdi o halde 50 buradan. 26 buradan satılmış ya. Bunlardan 140 adet vardı. Bu lastikçinin ne kaç tane lastik kalmıştır diye soruluyor. 140'den 50'yi çıkardınız, 90 tane birinci kalite lastik kalmış. 140'ten 26'yı çıkardınız, 114 tane de burada lastik kalmış. 114'te de 90'ı toplarsanız 204 tane lastiğin kaldığını görürsünüz. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktı arkadaşlarım 6. sorumuz. Ve devam ediyorum. Bir sonraki sayfam 113'ü de bitirdik artık. 114. sayfada 7. sorumuz. Farklı inşaat firmaları tarafından aynı zamanda başlanan KLM ve KL ve M inşaatlarının 3. ayda biten kısımları sırasıyla %20, %35 ve %48'dir. Şimdi K, L ve M inşaatlarımız var. Bu inşaatların %20'si bitirilmiş bakın. Bunun %35'i bitirilmiş. Bunun da %48'i bitirilmiş. O zaman şöyle diyelim biz. Bu inşaatlar birbirinden farklı inşaatlar. Özdeş falan dememiş. O halde ben K inşaatına 100K'lık bir iş bu diyelim burası 100L'lik bir iş bu da 100M'lik bir iş diyelim tamam mı? şimdi bunun ne kadar bitmiş arkadaşlar ee, K'nın %20'si bitmişti o zaman geriye kalan iş miktarı 80K'dır ee, ama %20'si bitmiştir diyorum. yani 20K'sı bitmiş e bunun %35'i 35K bunun %48'i 48K'sı bitmişti Pekala bu aydan sonra firmalar çalışma sistemi de değişikliğe gidiyorlar ve birim zamanda eş oranda inşaat yapmaya başlanıyor. KLM inşaatlarının dördüncü ayda biten kısımları sırasıyla yüzde otuz sekiz bakın otuz sekiz K'sı bitmiş. Şuralar L olacak arkadaşlar ve M olacak onları düzeltelim yoksa çok bambaşka şeyler buluruz. Burası L ve burası M. Daha sonrasında şu %50 olmuş bakın 50L'ye ulaşmış biten kısmı. Bunun da %60 olmuş 60M. Şimdi birim zamanda yapılan iş aynı artık. Çünkü ne demiş bakın eş oranda inşaat yapılıyor. O halde sevgili arkadaşlarım 20K'dan 38K'ya 18K'lık bir fark var. Buradan buraya 15L ve buradan buraya da 12M'lik bir fark var. O halde ben diyorum ki bunların her biri birbirine eşit. Madem eşit 18, 15 ve 12'nin ortak katını bulalım biz. 90 desek olmaz 15 ve 18 olur ama 12 olmaz 180 diyelim o zaman 180 ise K'ya 10 derim L'ye 12 derim M'ye de sevgili arkadaşlarım 15 derim Tamam güzel Şimdi ne demiş bize KLM inşaatlarının bitirilme süresi sırasıyla BK, BL, BM olduğuna göre aşağıdaki hangisi doğrudur Şimdi eş Aynı zamanda eş miktarda iş yapılıyor ya Bu halde işimiz kolay aslında Şöyle diyeceğiz Kalan miktarı yani inşaatların kalan miktarlarına bakalım. 38'i bitmişti 62K'sı kalmıştı. 50L'si bitmişti 50L'si kalmış. 60M'si bitmişti 40M'si kalmış. Şimdi bu KLM'leri de biz bulduk aslında. Şöyle K'ya 10 demiştik yani 620 birimlik iş kalmış. L'ye 12 demiştik 50 kere 12 600 birimlik iş kalmış. M'ye 15 demiştik 40 kere 15 de 600 birimlik iş kalmış. O halde hangileri daha hızlı biter? şunla şu ve hatta aynı eşit zamanda biter arkadaşlarım. Ve şu da onlardan daha sonra biter. Yani L ile M'nin iş bitirme süreleri aynı ve K'dan daha küçük. Yani cevabımız E seçeneği olacaktı. Güzel soruydu. Ve devam ediyorum. Son sorum artık 8. soru. Meyve suyu satan bir büfenin bir adet meyveden elde ettiği meyve suyu miktarı aşağıda verilmiş. Portakaldan bir tane portakaldan 0.06 litre. Bir tane nardan 0.15 litre ve bir tane havuçtan 0.03 litre. Pekala havuç suyu da güzel olur. Neyse büfede portakal suyu, nar suyu, havuç suyu ve portakal havuç karışımı olmak üzere 4 çeşit meyve suyu satılmakta. Portakal havuç karışımının %70'i portakal suyudur. Büfedeki bütün meyve suları 300 ml bardaklar tam doldurularak 5 liradan satılmakta. Sabit müşterisi olan bu büfe ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Her gün portakal havuç karışımı meyve suyu alan müşteri sayısı nar suyu alan müşteri sayısının 2 katı. Şimdi bir tane de şuraya şöyle yazalım portakal havuç karışımı diyelim tamam mı? Portakal havuç karışımında her gün alan müşteri sayısı nar suyu alan müşteri sayısının 2 katı. Nar suyundan x kişi alıyorsa portakal havuç karışımından 2x kişi, 2X kişi alıyormuş. Peki portakal suyu alan müşteri sayısında 3'te Şimdi Portakal suyu satın alan müşteriler bunun 3 katı o halde yani 6x kadar da portakal suyu satılıyor. Büfenin günlük cirosunun 1300 lira olduğunu söylemiş. Ve sevgili arkadaşlarım meyve suyu elde etmek için günde 1700 tane meyve kullanılıyormuş. Toplamda 1700 meyve kullanılıyor. 1700 meyve. Ve... Meyve suyu elde etmek için tamam büfenin günlük cirosu da 1300 lira çok güzel şimdi kaç bardak sattığını direkt bulabilirsin bak 1300'ü 5'e bölerek çünkü her bardak 5 lira zaten hadi bölelim 13'ün içinde 2 defa kalan 3 33 içinde 6 defa ve 0 defa diyeceğiz 260 her gün 260 bardak meyve suyu satılıyor pekala günlük satış miktarları arasında 6x x ve 2x de bulmuştuk zaten onları da yazdık bir de şurada şunu kullanacağız onu da unutmayalım işaretleyelim. Portakal havuç karışımının %70'i portakalsıyor onu da unutmayalım. Pekala. Buna göre bu büfenin bir günde kullandığı toplam havuç sayısı kaçtır diye sorulmuş. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar burada 300 mililitre bardaklar tam doldurularak satılıyordu onu unutmayalım. Bu 300 mililitreyi 300 mililitre nedir arkadaşlarım aslına bakarsanız 0.3 litredir değil mi? 0.3 litre. Hatta 300 mililitre olarak kalsın. 0.06 litre demek ne demek? Ee, biliyorsunuz ki 1 litre 1000 mililitre olduğu için litreyi 1000 ile çarparsanız bunu burada bir tane portakaldan 60 mililitre meyve suyu çıktığını anlarız. 360'a bölerseniz 5. Yani bir bardakta 5 tane portakal kullanıyoruz. Bu bir. Şunu 1000 ile çarparsanız sevgili arkadaşlarım 0.15 litre kaç mililitre yapar bunu bulabilmek adına bu da sevgili arkadaşlarım yine binle çarptığınız takdirde 150 mi gelir? aynen 150 mililitre gelir 300'ü bu sefer 150'ye bölerseniz iki tane nar suyu kullanılıyormuş her bardak için havuç için bakalım 0.06'ya 5 tane kullanıyorsak 0.03'e 10 tane kullanırız deriz tamam çok güzel şimdi portakal havuç ona bakacağız bir de. Portakal havuç için 300 mililitrenin %70'i portakaldı unutmayın. %70'ini bulmak için 7 bölü 10'la çarpmam gerekiyor. 0 gitti 0 gitti. 30 kere 7 210 yapar. Sonrasında bu 210'u da sevgili arkadaşlarım portakalın miktarını bulabilmek için 60'a böleceğim. İkisini de 30'a bölerseniz 7 bölü 2 gelir yani 3,5. Demek ki bu portakal havuçta 3,5 tane portakallar. Şöyle diyelim 3,5 tane portakal var. Havuçtan ne kadar bir de onu bulacağız. Bunun 210'u portakalsa 90'ı havuçtur. 90 mililitreyi sevgili arkadaşlarım şurada 0.03 litre demek 30 mililitre demek. 90 30'a bölerseniz 3 tane de havuç varmış diyeceğiz. Pekala ben olsam portakal havucu alırdım. Baya canlı duruyor yani şu an. Neyse devam. Ee, şu kısımları siliyorum artık. Şunları şöyle silelim ve bize sorulan şeye bakalım şimdi. Büfenin günlük cirosunu vermiş tamam. Meyve suyu elde etmek için günde 1700 meyve kullanılmaktaymış tamam ona da eyvallah. Buna göre bu büfenin bir günde kullandığı toplam havuç sayısı kaçtır diye soruluyor. Havuçların şurada da olduğunu unutmadan yapmak gerekiyor tabii işlemi. Şimdi havuç e, miktarı hakkında, satılan havuç miktarı hakkında bir şey söylemiş mi diye buna bakmak istiyorum açıkçası. Tekrardan şu paragrafı bir göz atacak olursak ee, nar suyu, havuç suyu portakal karışımı çeşitli meyve suyu satılmakta portakal havuç karını %70 portakal suyu büfedeki bütün meyvesi 300 mililitre tamam Sabit müşterisi varmış okey Her gün portakal havuç karışımı meyve suyu alan müşteri sayısının suyu alan müşteri sayısının iki katı dedik tamam Portakal suyu alan müşteri sayısının üçte biri demiş tamam Büfenin günlük cilosunu vermiş meyve suyu elde etmek için tamam şöyle diyelim o zaman Günlük kaç tane satıyorduk biz 260 tane satıyorduk değil mi? Madem öyle bilinmeyen olarak kalsın o da 6x x daha 7x 2x daha 9x yapar o halde 260-9x Arkadaşlar burası da havuç Günlük e, 260-9x tane Ne satılıyormuş havuç suyu satılıyormuş Peki Meyve suyu elde etmek için günde 1700 meyve kullanılmaktadır diyor Gelin bir de meyve sayılarına bakalım şimdi Bakın 6x bardak satılıyor Her bardakta 5 portakal kullanılıyor Dolayısıyla 32 tane portakal artı 2x tane nar artı onunla bunu çarpacağız. 2600 eksi 90x kadar havuç artı 3.5 çarpı 2x 7x yapar. 7x tane portakal artı 3 çarpı 2 x'ten 6x tane sevgili arkadaşlarım havuç kullanılıyor. Şimdi gelin toplam adede bakalım. Eşittir bu da kaçtı? Toplam kaç tane? 1700 tane meyve kullanılıyordu. Peki gençler 30x. Şöyle 43x Şöyle 45x yapar 45 xten 90x'i çıkardınız Eksi 45x yaptı Eksi 45x'i karşıya gönderelim 45x olsun 1700'de 1600'ün yanına gönderirseniz Arkadaşlarım eşittir dedik 900 olacaktır Peki x burada kaçtır 20'dir Şimdi her birinden ne kadar kaç bardak satıldığını bulduk aslında x 20 ise bize sorulan şeyi Hemen de bulabiliriz aslında bir günde kullandığı toplam havuç sayısı sorulmuştu. Güzel. X 20 ise bakın şurası 180'dir. 260'tan 180'i çıkardınız 80 geldi. 80 bardak havuç suyu için her bardakta 10 tane havuç vardı. 10 kere 80'den 800 tane havuç buraya gidiyor. Şurada 3 tane havuç kullanılıyordu. X 20 idi. Demek ki 40 bardak satılıyor. 3 kere 40'tan 120 bardak 120 tane havuç da burada kullanılıyor. 800 havuç artı 120 havuç daha 920 havuç yapar ve bu da bize E şıkkını verir sevgili gençler Vallahi zor sorulardı Ama dedim ya hani Bir önceki testi de söylemiştim Böyle zor sorular geliştirir ancak sizi e, Bir de zaten hani e, Bu problemler kitabının Son testiydi artık e, Bu kadar zor da olsun Artık gelişe gelişe gittiğin için En basitini de çözdük en zorunu da çözdük Sıkıntı yok çözebiliyorsak Çözemiyorsan da zaten Burada ben sana anlatıyorum. Ayrıca uygulama çözümleri de var biliyorsun. Yani ee, aslında şanslısın. Yani eskiden benim gibi bir soruyu soracağım diye bir hafta beklemiyordun hocanı. Hocam müsait olursa tabii. Dolayısıyla şanslısınız. Bu şansları iyi değerlendirin. Sonraki videomuz artık sonraki bölümün videosu olacak. 6. bölüm karışım problemlerinde. Sevgili arkadaşlarım sayfa 117'de görüşürüz. Sizleri seviyorum. hoşça kalın Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.